Ben onu sevmeseydim eğer, ne gözlerimde yaş, ne yüreğimde taş, ne de ak olurdu Onu sevmeseydim. Beni tekrar yatabilecek kadar gücüm yok fedam hoş geldin. Sevmediğimi düşünürsün her zaman, bu yüzden mi boş verdin? Çok yere düştüm kalkamadım, sen yanımda olsan kos derdin. Sana verecek bir kalbin kalmadı üzgünüm ellerim boş geldi o günde kalmıyorsun hala sen dizlerinde dermandın. Tekrardan sana geliyorum aç kalbini bana orada bir yer var mı? Herkes saç kalmış bu matkapıtan geriye bir kay kaldım. Geri tek seninle konuşamadım ama bütün kağıtlara dem yaptım. Aramızı öldür. Ağırlardan çiçekler açıyor görmen gerek Sana anlatacak çok şeyim var ama her şeyden önce dönmen gerek Dünya sandığın kadar masum değil masallarda adil kazanır Seni sensizken çok anlattım ama eğer gelirsen tarih yazarım Şu insanlar acıyorlar gibi bakıyorlar bana ben yıpranmışım Zarar vermişiz istekimize seni kendimden bile kıskanmışım Yazdıklarım hiç kim getirmemiş nefret etmişim hızlanmışım ama hayallerim gazi Benim sevgim gerçek, seninki mecazi Ağır bastı sevgim, kırıldı terazi Göz artı etmem, yaşattığın kafi Fayn yerden yaralandı kalbim Bazı şeyler mümkündür mühim değil hain Nefesim kesildi aşk avlandım kafi Ana avram soksam aşka bana derler kafir hep yarı yolda kaldım, şimdi gidenlerin hatırına bir şartı yazdım İnkar etme her fırsatta, duyumu kastım doğan bu yastıklarım sakın bakma şaşkın Nereye doğru katsam, var sıfatsız insan Kendi gözyaşımın denizi ve boğuldum minan. Değmeyecek kişiler için, boşuna çabalamam Gidiyorum dediğinde, konuşamam gid de olur lan